Bugün 27 Ağustos 2021 Cuma Venüs günündeyiz Güne Koç burcunda boşlukta giren ay saat 7:26'da boğa burcuna geçecek günlük yaşamda rahat konfor ve huzur arayışımız artabilir maddi kavramlarda daha istikrarlı hareket edebiliriz kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellik eğilimi de artabilir öğle saatlerinde Başak burcundaki güneş boğa burcundaki ay ile üçgen açı yapacak Duygusal ve zihinsel olarak daha uyumlu olabilir, kendimize de daha fazla güvenebiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerimiz rahat ilerlerken karşı cinsle paylaşımlarımız da destekleyici olabilir. Öğle saatlerinde keyif aldığımız faaliyetlere, yakın ilişkilere zaman ayırabilir, doğada zaman geçirebiliriz. Para ve maddi kaynaklarımızı da doğru değerlendirebilir, keyifli alışverişler yapabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde ise boğa burcundaki ay, kova burcundaki satürne dik açı yapacak. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabileceğimiz bu saatlerde sorumlulukların sınırlayıcı etkileri de artabilir. Depresif ve melankolik hissedebilir, geleceğe dair kaygılar duyabiliriz. Aile ve ebeveyn ilişkilerinde daha dengeli ve paylaşımcı olmaya özen gösterelim. Gece saatlerinde dinlenebilir, iç dünyamıza yönelip tefekküre zaman ayırabiliriz.